Hayır nasıl nasıl Hayır Ski <gülüyor> solda <gülüyor> kadın var Hadi biliceans <gülüyor> Çek Udipudi amına koyduğumun çocukları Bırak kalka Hayır Bende Hayır Shift'e basmayı unuttum Shift'e basmayı unuttum Tukalım kaç. Abi, tukalım, tukalım kaç! Kaçıyorum, kaçıyorum. Tutun, tutun. Kaç, 11 saniye. Tutun, tutun. tutun. Tut, tut, tut! Tut! Abi, tut. 6, <gülüyor> 5, 4, sağdan 3, gidiyor, 3, sağdan 3, gidiyor, 3, 2, 3, 2, 1... 2, 3. 1. Yarram in. Hayır! Yarram! <gülüyor> Nasıl <oluyor? gülüyor> <gülüyor> Sollama yasak bu arada. Gargo, gerçekten korkuyor musun? Kanka bu hormonel bir hastalık bak bu gerçekten benim beynimin bazı şeylere karar verememesiyle alakalı bir şey Ana s**k solda kadın var Anadolu gelip seni çocuğum Kanka yapmayın işte yapmayın ya Yapma Oğlum bu delilmiş kankacım ben senin yanındayım bak bana Zamanında eee. üç haritler mi olmaya çalıştı eee. Eee. Eee. Let's go! Ya Hadi. Yakında, <gülüyor> yakında, yakında. Yakında, yakın Yakın. Ah, dibine çakacağım. Zıtla Cemal. <gülüyor> Oğlum yapmayın yapmayın bir öğreneyim alırım mı gönül aldırma, ben kaybedeceğim galiba benim hala bir şansım şu var, var. Oh, bak ne kaybettim ben, ben elendim bir dakika şansım Altı var saniye. şu an şansım var var mı ben elendim Aa! Evet, yani. <gülüyor> bu parkur çok şans evet. <gülüyor> artı bir artı bir çok Seni bile şans, düşerken evet. tuttular şansına. Ver. Ne demek oğlum? Mm. Geldi telif. Hayırlı olsun. <gülüyor> Silerim tekrar. <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Nasıl? Ne? Oldu? Hayır <gülüyor> nasıl? <gülüyor> nasıl? Nasıl? Hayır kabul etmiyorum amına koyup ya Arkada bu maçın bitmesini bekleyeceğim Ben hemen bir lavaboya gidip gelebilir mi vakka adamla savaşırken peki Sen lütfen ben buralardayım İşinizi halledin tamam. efendim Mito sen bir gezgel falan istersen Alp sen bir hamburger de, söyle bir, Evet mutfağa gideceğim şimdi de Hemen lavaboya gittim geldim adam bana da, de. Adam da bu arada mutfağa gitti büyük ihtimalle Şu Evet Evet ben de, de bir gideyim geleyim hadi hemen Hakkı otomatıyor falan Aha aha <gülüyor> <Bakalım>. düştüm düştüm <gülüyor> Ne oldu? Oğlum bu adam Bakım Delirdi Abi Ulan adam sinirlendi gel Adam adam baktı ben düşmüyorum Beni düşürmeye geldi Sen kendin <gülüyor> Telefon düşüyordu Kapa <gülüyor> Uy. astım normal bir kere zaten yayıncılık iyi bir gözlem yeteneği istiyor zaten gözlem yeteneğiyle insanları hitap edebiliyorsun bu zaten akıllı olduğunu gösteriyor Ama. onun için bildiklerin hepsinde güldürme amaçlı olduğunu da bu çetkeye herkes biliyor <gülüyor> bir dakika çağrı e, nefes alıyoruz bir çağr alama üç dört E bu R'ye at abi şuradan. R'ye at R. R'ye. Vay senin kafana s**k. Ardospu önündeki aracı da mı görmüyorsun? Allah'ım kıtma you <gülüyor> madafaka. Oha. Epe'nin amı, epe'nin amı. Orada çocuğu? Orada nasıl geçti oraya? ondan birinci. <Gülüyor> Ananı ne buranın harbi prosuyum. Lego izle Lego. En önde başlayayım hadi oğlum. Aa, iyi, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ıhı tamam. kazı çalışmaları devam ediyor benim ya Şurayı geçersem geçemedim Hakkı ben oh, Benim neden Abi mallığıma geldi biliyor musun Hakkı, Hakkı'ya gitti gitti Aldın Aldın Aldın Aldın Abi ben kazandım ben nasıl kazandım lan Oha nasıl kazandık lan Alo Ben varya 20 dakika daha oynardım orada ya ama bak diyor ki Ferit ya Ferit burada piçlik yapsın benim map'im açılıyor kanka. kanka Bana yapma da kime yapıyorsan yap en sevmediğim oyuncu gibi ya yaparım onlara koyayım Bana yapma bak ee. Bak Ferit düşeceğin orada Heme çıksana İnternet gitti <gülüyor> İnternet gitti geldi oğlum İnternet gitti oğlum ne gülüyorsun amına kodumun malı seni <gülüyor> lag girdi amına koyayım amasız seni ben bunu göremiyorum nerede bu istek nerede bu arzun nerede bu atanına belletinle venga getirme çabası Umarım götten yemeyiz. Bekliyoruz Kemal Bey. <gülüyor> ya oğlum destenizi böyle mi götürüyor? Allah aşkına. Round yani. al <gülüyor> artı 10 biliyor? <Rank> ben <gülüyor> <kırıyor>. <gülüyor> ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben altına düştüm ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben Ayna kostumda de istiyor. Bak bak bak bak bak bak orospu çocuğuna bak iki kişi tutuyor aynı anda İyi İle gördüğümüzden gördüğümüz zaman escape bakalım Kanka seni sevmedim in aşağı bravo. La Ha oğlum orada bir salak. Arabası küre. Gele. Gel. Bana Hadi oğlum. Oğlum hadi oğlum. Oğlum hadi oğlum. Hadi oğlum işte bu be. işte bu be. Dömeş olsun. İşçi bu be herhalde. Helal. görünce biz. Ne yapdılar? Ne yapıyorlar? Ay! Aa, neler oluyor? Helo, helo, helo. Oh my green again. My my again.